Sen nasılsın? Ben ee, Oyun oynuyor musun sen? Neredesin sen bakayım? Dur bakayım TG'de misin sen? Dur hemen bakayım sana. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin, sen, neredesin bakayım bak? Aziz Can Reis. Reis. Görüyorum ben seni, görüyorum rahat ol. Onu göstermeden de görüyorum ben seni. Neredesin? <gülüyor> Aziz Geleş girmiş, görüyorum ben seni Loglarda. Bak sana selam, selam yazayım bak. Bak sana selam reis yazmıyorum mu? Ya, ben onu yapmadım bile sana yazıp <gülüyor> Ben de seni seviyorum kızım benim. TG durum. VDS TG 10. Tamam, aktif İyi. Bugün çalışmıyorum, yarın çalışıyorum, bak haberin olsun. Tamam mı? Ne yazdım ben sana şimdi öyle? Oku bakayım. Reis arabayla gezey lan. Tamam mı? Arabayla gezi Aynen. ela vai ler as reis, Bakalım, işlerim var. Her her telefonu şarjda taksın, ben yine ararım.